Değerli öğrencilerimiz, ben Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktoru Neslihan Gözde Oral. Üniversitemizin 30. yılında Mimarlık Fakültesi olarak en eski ve en köklü fakülte olma özelliği taşımaktayız. Eğitimin merkezinde yer alan tasarım stüdyolarımız, 21. yüzyılın teknolojilerini izlemek ve bu teknolojileri uygulayabilmek için öğrencilere derste öğrendikleri bilgileri uygulama alanları yaratır. Tasarımın yaratıcı gücünü ortaya çıkaracağınız, çağdaş fikirleri, teknoloji içeren projelerle üreteceğiniz, farklı kültürleri tanıyıp keyif alacağınız ortamlar ve yıllar sunmaktayız. Fakültemizden mezun olduğunuzda bulunduğunuz ortamlarda farkındalık oluşturmak, hayata hep bir adım önde başlamak isteyen gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.